Sevgili gençler, COVID-19 nedeniyle sosyal izolasyon sürecinde olduğumuz şu günlerde sağlıklı ve verimli zaman geçirmeyi hedeflemeliyiz. Özellikle telefon ve bilgisayar karşısındaki ekran süremizin dengeli olması önemli. Koruyucu önlemler alarak temiz havaya çıkmanız, online derslerinizi de düşünerek gününüzü verimli geçirmek için planlı olmanız, evde kaldığınız sürede kendinizi geliştirmeye zaman ayırmak da yararlı olacaktır. Evde kalmak, sevdiklerinizden ve sosyal yaşamınızdan ayrılmak sizleri kaygılandırabilir. Bu dönemi fiziksel sağlığınızın yanı sıra zihinsel sağlığınızı da koruyarak atlatmanız için pozitif kalmanın, duygularınızı olabildiğince sevdiklerinizle paylaşmanın yollarını bulabilirsiniz. Sağlık ve esenlik dileklerimle.